Merhaba, bu videoda sizlere birkaç örnek yardımıyla koordinat sistemi ile tanıştıracağım. Öncelikle daha önceden belirlenmiş noktalara bakacağız ve onların koordinat sistemindeki yerlerini bulmaya çalışacağız. Sonrasında ise bazı koordinatlar göreceğiz ve onları nokta halinde yazmaya çalışacağız. Sonrasında da biraz daha sorulara odaklanacağız. Peki, şimdi bu noktaların koordinatlarına bakalım. Elimizde A noktası var. Bu noktanın x koordinatını burada görmek mümkün. Aşağıya doğru noktayı taşıyalım. Noktamız x eksenini nerede kesiyor? Gördüğünüz gibi x, 5'e eşit. O zaman noktamızın x koordinatı 5, y koordinatı ise 6'ya eşit. Noktamız, parantez virgül 5,6 oluyor. Şimdi b noktasına bakalım. Koordinatları nedir? Noktamız sola gittiğimizde 5 ile kesişiyor. x ekseninin solundaki 5, yani eksi 5 noktası. y koordinatını ise sağa doğru giderek bulabiliriz. y'nin de 5'e eşit olduğunu göreceksiniz. y eşittir 5. c noktası. Sanırım bu örneklerden sonra anlamaya başladınız. İlk olarak y koordinatını yapalım. y koordinatımız 3. x koordinatımız ise eksi 2. Her zaman x koordinatını önce yazıyoruz. Bu sadece kullandığımız bir yöntem. D noktasının x koordinatı eksi 2. y koordinatı da eksi 2. E noktası ilk olarak y koordinatını yapalım. İlk onu hesaplayacağız ama bildiğiniz gibi her zaman ikinci olarak yazacağız y koordinatını. y koordinatımız eksi 4. Gördüğünüz gibi bu y koordinatımız x koordinatımız ise 3. Son olarak f, f noktası. x koordinatı 2 ve y koordinatı eksi 6. Umarım yaptığımız bu çalışma size koordinat bulma konusunda bir fikir vermiştir. Şimdi tersini yapalım. Koordinatlara bakalım ve noktaların nerede olduğunu bulmaya çalışalım. İlk koordinata bakalım. Parantez içinde gösterilen küçük a'dan büyük a'ya gideceğiz. Elimizde parantez içinde 4,2 noktası var. Yani x, 4'e eşit, y ise 2'ye eşit. Bu da şuradaki noktaya denk geliyor. Şimdi ikincisini yapalım. B noktası için x eşittir, eksi 3. y ise 5,5'a eşit. Yani y ekseninde 5,5 ,5 noktasına kadar çıkacağız. Yani küçük b noktamız bu oluyor. O zaman koordinatları parantez içinde dört virgül eksi dört olan c noktasında da tam şurada. Sonucu noktamız d. x eşittir eksi iki, y eşittir eksi üç. O da tam burada. Evet parantezdeki d koordinatları tam burası. d koordinatları. Bunu tersten ne yapabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki y eşittir eksi üç, x eşittir eksi iki. Yani sol ve aşağıya giderek, ya da aşağı ve sola giderek de yapabilirsiniz. Sonuç olarak elde edeceğiniz nokta aynı olacak. Umarım bu size koordinatları nasıl bulmanız gerektiği konusuna yardım etmiştir. Ya da size koordinatlar verildiyse, x, y koordinat düzleminde nasıl göstermeniz gerektiğini anlamışsınızdır. Şimdi biraz da problem üzerinden gidelim. Soruda da diyor ki, verilen 3 nokta, a, B, c, c, karesinin 3 köşesidir. Bunları grafik üzerine yazalım. Daha sonra koordinat sistemi üzerinden d noktasının koordinatlarının ne olduğunu bulmaya çalışın. Öncelikle bize söylendiği gibi bu noktaları grafik üzerine yerleştirelim. Bu benim y eksenim. Bu da x eksenim olacak. Şimdi üzerlerine bazı işaretlemeler yapalım. x eksenimiz üzerinde 1, 2, 3 ve 4. Bu tarafta ise eksi 1, eksi 2, Eksi 3 ve eksi 4. y için de 1, 2, 3 ve 4. Burası ise eksi 1, eksi 2, eksi 3 ve eksi 4. y eşittir 4 diyebilirim. Burada y eşittir eksi 4. x eşittir 4 ve x eşittir eksi 4. Şimdi noktalarımızı yerleştirelim. Öncelikle a noktamız eksi 4'e eksi 4. Yani x ve y için eksi 4'e gidiyoruz. İşte bizim a noktamız. Parantez içinde eksi 4, virgül eksi 4 parantez kapağı. Daha önce görmüş ya da görmemiş olabilirsiniz ama insanlar için daha kolay olsun diye koordinat sistemi üzerindeki bu alanları isimlendiriyorlar. Buna birinci bölge, buna ikinci, buna üç, buna da dördüncü bölge diyorlar. Yazarken kullandığımız rakamlar 1, 2, 3 ve 4 için kullanılan romen rakamları. Elimizdeki nokta üçüncü bölgede. Geriye dönüp ilk yaptığımız örneğe baktığımızda ise bu nokta dördüncü, bu nokta üçüncü, bu nokta ikinci, bu nokta ise birinci bölgede yer alıyor. İşinize yarayabilecek bir ek bilgi. Bazen verilen noktaların kaçıncı bölgede oldukları da sorulabilir. Ama ikisi de negatif ise üçüncü bölgedeler. Eğer sadece y negatif x pozitif ise, bu nokta dördüncü bölgede. Eğer ikisi de pozitif ise, bu nokta birinci bölgede. Ve eğer x negatif y pozitif ise, nokta ikinci bölgede. Noktalarımızı birleştirdikten sonra, bunu biraz daha konuşacağız. B noktası, x pozitif ve 3, y ise eksi 4. O zaman bunu dördüncü bölgeye yazıyoruz. Şimdiden bahsedilen dörtgenin tabanı görünmeye başladı bile. Tam şurada. Fark ettiyseniz ikisi de aynı y değerine sahip. İkisi de x ekseninden eşit uzaklıkta aşağıdalar. Peki yeni noktamız neymiş? c noktası da 3 ve 3. 3'e 3. Demek ki birinci bölgede ikisi de pozitif. Parantez içinde 3,3 3 noktası. Tamam. Evet, x de y de pozitif dedik. Ve fark ettiyseniz B noktasıyla aynı düşey düzlemde, aynı x değerine sahip. İkisinin de x değeri 3. Demek ki tam üstünde. Şimdi son noktayı bulmamız gerekiyor. Noktamız bu nokta ile aynı düşey çizgide yer almak zorunda. Demek ki aynı x değerine sahip olmak zorundalar. Yani x değerimiz eksi 4 olacak. Sonra da bu nokta ile aynı yatay eksende olmak zorunda. Yani bu noktayla aynı y değerine sahip olmalı. x ekseninden eşit derecede yukarıda olmalılar. Yani 3 olmak zorunda. Bu da bizim d noktamız. Fark ettiyseniz nokta eksi 4'te. Yani tam a'nın üstünde. Ve y eşittir 3 doğrusu üzerinde. Ve c noktasında tam sonunda. Buradaki çalışmamızı da mükemmel bir şekilde tamamladık. Teşekkürler.